Merhaba arkadaşlar 27 Mart haftası Mart ayının artık son haftasını inceleyeceğiz. Bu videoda sizlerle artık Mart ayını gerçekten büyük bir sevgiyle uğurlamak istiyorum. Nisan ayında evet tutulmalar döngüsü başlayacak olsa da Mart ayının o kontrolsüz ve değişken enerjisi bizi ciddi anlamda yordu ve hırpaladı. Nisan ayında biraz daha nefes alabileceğimiz alanlar olsa da tabii ki toplumsal bazda zorlayıcı enerjilerde söz konusu olacaktır. Geçtiğimiz haftalarda Koç burcunun sıfır derecesinde bir yeni ay meydana geldi. Bununla beraber Plüton Kova Burcu'na geçti. Ki bu zaten önümüzdeki 20 yıllık bir döngünün aslında gündemi. E, ve 25 Mart tarihinde de Mars Plüto arasında sert bir görünüm olduğundan bahsetmiştim. E, akabinde de artık Mars'ın o meşhur e, ikizler burcu transiti sona erdi. Yani geçtiğimiz haftanın gündemi oldukça Yoğun ve e, zorlayıcıydı esasında. Şimdi ise bu hafta e, daha çok sürprizlerin hakim olmaya başlayacağı bir hafta diye düşünüyorum. Gerçekten birçok insan için şans vadeden e, ama aynı zamanda şaşırtıcı gelişmelerinde yaşanabileceği bir hafta gibi gözüküyor. Öncelikle kanalı destekleyen, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalı ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonundan da destek olabilirler ve beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şimdi bu hafta Artık Nisan ayına giriş yapıyoruz ee, ve özellikle haftanın ilk günlerinde ayın ikizler burcunda ilerlemesiyle beraber e, biraz daha bu yaşanmış olan geçtiğimiz haftanın değerlendirmesini yapacağımız kafamızın çok dolu olacağı aynı anda birden fazla konuyu düşünmeye e, başlayacağımız bir etkiyle haftayı başlatıyoruz. 28 Mart tarihinde Merkür-Jüpiter kavuşumu yaşanacak arkadaşlar. E, önemli bir kavuşum. Bu kavuşum 18 derece Koç burcunda yaşanacak. Biliyorsunuz 14 derece Koç burcunda Mart ayı içerisinde Jüpiter Şiron kavuşumu yaşanmıştı. O noktalar tekrar tetikleniyor aslında o dönemlerde yani 14 Mart civarında özellikle Mart ortasında içimizdeki yara o içimizde halledemediğimiz meselelere, meselelere tutulan ışık her neyse bununla alakalı aklımıza bir takım fikirler gelebilir. Yeni girişimde yeni girişimlerde bulunmak, adım atmak, artık aksiyon almak, hızlı karar vermek, hızlı adımlar atmak, karşımıza bir şans çıkıyorsa karşımıza bir fırsat çıkıyorsa bunu kaçırmadan değerlendirmek gibi bir durum içerisinde olacağız esasında. Şiron da o noktaya çok yakın. Yani bir şeyleri çözmek için artık o sıkıntıları aşabilmek için belki de adım atmamız gerekiyor ya da en azından karar almamız gerekiyor. Çok önemli görüşmeler, anlaşmalar tabii ki konuşmalar da söz konusu olabilir. Özellikle yeni tanışan insanlar açısından baktığımız zaman oldukça şifalandırıcı, iyi gelecek iyi hissettirecek konuşmalar, sohbetler veya teklifler, anlaşmalar bu dönemde karşımıza çıkabilir. Girişimcilikle alakalı yeni başlangıçlarla ilgili de bilhassa pozitif yönde etkileşimler olacağını düşünüyorum açıkçası. Tabi natal haritanızda sert etkileşimler varsa bu aynı zamanda hani çok cesurca bir karar alıp o kararın altından kalkamamak veya büyük bir söz verip o sözün arkasında duramamak gibi temaları da işaret edebilir. O bağlamda dikkatli olmakta fayda olacaktır. 28 Mart tarihinde aynı zamanda öyle saatlerinde Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Hafta ortasında biraz daha ailevi meseleler, memleket meseleleri ve kendi güvenliğimizle alakalı konulara odaklanmaya başlayacağız. 30 Mart tarihine geldiğimizde ise yine güzel bir açı var arkadaşlar. Mars biliyorsunuz ki Yengeç Burcu'na geçmişti. Satürn de Mart ayında Balık Burcu'na geçmişti. Bu noktada Mars'ın 2 derece yengeç burcuna ilerlemesiyle beraber 2 derece balık burcunda bulunan Satürn'e bir üçgen açı oluşturduğunu görüyoruz. E, su gruplarının özellikle ilk dereceleri için çok keyifli bir açı. E, neden keyifli bir açı? Şöyle, tabii ki burada kalıcı bir takım başlangıçlar için adım atmak, kendimizi güvende hissedebileceğimiz, kendimizi duygusal anlamda teslim edebileceğimiz, emniyette hissedebileceğimiz, aynı zamanda tutkularımızın peşinden gittiğimiz takdirde de karşılık bulabileceğimizi düşündüğümüz, bir şekilde duygusal tatmin sağlama arayışımızı aslında ortaya çıkaran bir etkileşim ve bu süreçte başlatılan girişimlerinde uzun vadeli olma ihtimali var. Özellikle duygusal yoğunluğun çok fazla olmasından mütevellit. Tarafların belki birbirlerine vermiş oldukları taahhütler sözlerde çok etkili olacaktır. Biraz daha aslında bu hafta artık bir şeyler yapmalıyım haftası gibi de gözüküyor ve bir takım şeylerin sorumluluğunu alma noktasındaki satürn burada zaten e, etkili olacaktır. E, belki de e, duygularımın sorumluluğunu almalıyım. Belki de e, artık bir adım atmalıyım. Girişimlerimin sorumluluğunu almalıyım. E, ve ne istiyorum? Kendimi nerede emniyette hissediyorum gibi konularla ilgili olarak da e, güzel çalışacağını düşünüyorum. Özellikle bu tarihlerde <gülüyor> evlenmek zorunda olanlar varsa 30 numar tarihinde tercih edebilirler. Tabii ki e, diğer değişkenleri minferit tutuyorum arkadaşlar. 31 Mart tarihine geldiğimizde ise Venüs Uranüs kavuşumu var 16 derece boğa burcunda. Şimdi bu derecelerden tabii çok hoşlanmıyoruz artık. Yani Kasım tutulması, Aslan dolunayı e, buralar bizi çok üzdü, çok yordu açıkçası. Ee, ama yine de e, Venüs uranüs kavuşumu güzel şansları da getirebilir arkadaşlar. Buraları biraz iyileştirebilir, şifalandırabilir. Özellikle bu vermiş olduğum tarihlerde sıkıntı yaşayanlara sürpriz bir şekilde şanslar, fırsatlar daha değerli bir şeyler e, karşılarına çıkabilir. Bir aşk olabilir, aniden başlayan bir aşk olabilir. Parasal anlamda bir takım fırsatlar olabilir. Kadın destekleri, kadınlarla alakalı konular, kadınların özgürlüğü, kadınların e, özellikle kendilerine dair konularda daha cüretkar olmaları ve bir direniş gerçekleştirmeleri gibi temalar da ön plana çıkabilir. Ama Venüs-Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle tabii ki bu tarihlerde yani Kasım ayından bu tarafa sıkıntılar yaşamış olduğunu hususlara bir şifa enerjisi de gelebilir. Aşk ve tutkular tabii ki yoğun enerjilerde aktif olacaktır. Bununla beraber dediğim gibi uzak mesafe ilişkileri... Borsa, bitcoin, altın gibi yatırım araçlarında beklenmedik e, hamleler, e, ivme değişimleri söz konusu olabilir. Ve e, çok aniden başlayabilecek aşklar da yine bu süreçte karşımıza çıkabilir. Aniden tabii ki ilişkiler de bitebilir. Özellikle Kasım ayından beridir veya Şubat ayından beridir mücadele verdiğiniz ve kaosa sürüklendiğiniz ilişkiler varsa e, böyle bir tema da karşımıza çıkabilir. Şimdi haftanın sonuna doğru geldiğimizde ay artık Aslan Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Hafta sonu itibariyle Ay Aslan Burcu'nda ilerleyecek ve pazar günü de Ay Başak Burcu'na geçecek. Özellikle hafta sonu biraz daha keyifli aktivitelerde zaman geçirebiliriz. Daha romantik zamanlar söz konusu olabilir. Kişisel bakımımıza önem verebiliriz. Pazar günü de biraz daha <gülüyor> pazar sendromu yaşayacağımız bir hafta sonu gibi gözüküyor ama. Önümüzdeki hafta özellikle 3 Nisan tarihi oldukça kritik bir tarih olacak. Bu hafta sonundan itibaren de etkilerini gözlemleyebiliriz. Burada bizim yaşam planımız ve geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca bize anlatılmaya çalışılan mesaj her neyse bununla alakalı büyük bir cesaret ve harekete geçme potansiyeli aktif olacaktır. Ama buradaki açıya baktığım zaman arkadaşlar bizim... Bu mesajı almamız, bunun için harekete geçmemiz gerekiyor. Yani her zaman oturduğumuz yerden gezegenlerin bize bir şey sunduğu veya bizden bir şey aldığı yok. Gezegenlerin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yok. Ama bize mesaj vermek, sinyal vermek ve tekamülümüz için aslında bize bir takım yollar açmak gibi aracılıkları var. Bu noktada yine özgür irade yasası çalışacaktır. Evet haftanın genel gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım 12 Burcu bu hafta neler bekliyor? Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Özellikle bu hafta burcunuzda meydana gelen Merk Jüpiter kavuşumuyla beraber aniden karşınıza bir fırsat çıkabilir. Hayatımı değiştirecek bir şans, bir teklif, bir tanışma diyebileceğiniz etkileşimler söz konusu olabilir. Tabii ki derece bazında haritanızı destekliyorsa. Bununla beraber bu hafta Venüs-Uranüs kavuşumu da parasal anlamda kaynaklarınızla alakalı beklenmedik ani gelişebilecek süreçleri işaret ediyor. Özellikle Kasım ve Şubat aylarında zorluk yaşamış olduğunuz durumlar varsa bununla ilgili güzel etkileşimler de söz konusu olabilir. Yine kendinizi içsel anlamda huzurlu hissetmeye baş. Yaşayacağınız bir hafta olacak ve haftanın getirmiş olduğu sürprizleri de değerlendirmeniz gerekiyor. Mutlu haftalar diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu boğa olanlar, Bu hafta meydana gelecek olan Merkür-Jüpiter kavuşumuyla beraber aslında içsel anlamda bir uyanış yaşayabilirsiniz. Bir şeyler fark edebilirsiniz, bir şeyler artık okumaya başlayabilirsiniz. Geçmişle bağlantılı bir takım insanlar karşınıza çıkabilir. Arkada kalan görmediğiniz belki de saklı kalan bir takım fırsatlar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Burcunuzda Venüs-Uranüs kavuşumu var. E, artık bu Kendinizi göz önüne çıkarmak istiyorsunuz. Marjinal bir şeyler yapabilirsiniz sizden. Beklenmeyen hamlelerde bulunabilirsiniz. İmajınızla alakalı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Ve auranızın çok yükseleceği bir hafta gibi gözüküyor. Bununla beraber güzel tanışmalar, iş ortaklıkları adına, hatta arkadaşlıklar adına sağlam dostlukların kurulabileceği bir hafta gibi gözükmekte. Mutlu haftalar diliyorum sizlere. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta Koç burcunda meydana gelen kavuşumla beraber özellikle e, yeni bir yol, yeni bir umut, yeni bir e, heyecanın peşinden gitmeye başlayabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı bir şansın karşınıza çıkması, bir teklifin karşınıza çıkması, önünüzde yeni bir kapının, pencerenin belirmesi gibi bir tema ön plana çıkacaktır. Belki de yeni bir anlaşma veya yeni bir tanışma sizi sosyal ortamda daha iyi bir noktaya getirebilir. Bununla beraber Boğa burcunda e, Venüs Uranüs kavuşumu yaşanacak sizin 12. evinizde. Özellikle aşk ve tutkuya dair e, bir takım şeylerin içsel anlamda yoğunlaşmaya başladığı temalar tabii e, gizli ilişki mailleri de getirebileceği gibi maliye anlamda da dikkatli olunması gereken bir süreç olacaktır. Beklenmedik kayıplarda tetiklenebilir. Ancak e, Mars-Satürn üçgenine baktığım zaman kariyer gelirleriyle alakalı da hızlı gelişmeler söz konusu gibi. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, mutlu haftalar. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar bu hafta Merkür Jüpiter kavuşumuyla beraber özellikle onun cehinizdeki bu etkileşimle beraber kariyerinizle alakalı karşınıza yeni bir fırsat çıkabilir yeni bir iş teklifi unvanınızla e, alakalı yeni bir fırsat belki birçoklarınız için bir evlilik teklifi dahi olabilir gibi gözüküyor e, geleceğinizi şekillendirecek yeni bir şans karşınıza çıkacaktır. Venüs-Uranüs kavuşumuna baktığımız zaman ise 11. evinizde meydana geldiğini görüyoruz. Mali anlamda ummadığınız yerlerden güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızın tavsiyesi oldukça enteresan olabilir. Farklı para kazanma yöntemlerine de odaklanabileceğiniz gibi arkadaş ortamından bir ilişki ihtimali de söz konusu olabilir. Mars-Satürn üçgenine baktığım zaman artık kendinizi... Daha enerjik hissediyorsunuz. Geçtiğimiz 6 ay boyunca Mars 12. ilerliyordu. Ve haliyle enerjiniz bitmişti. Çok kaotik süreçler yaşadınız. Şimdi yeni yollar arayışı içerisindesiniz. Yeni felsefeler arıyorsunuz ve bunu peşinden gitmek istiyorsunuz. Artık bir şeyler yapmak lazım diyorsunuz sevgili yengeçler. Bunların kararını alabilirsiniz bu hafta itibariyle. Bir seyahat veyahut bir eğitim imkanında söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta koç burcunda Merkür-Jüpiter kavuşumu meydana gelecek. Bu kavuşuma baktığımız zaman özellikle sizin haritanızda 9. evde etkili olacağını görüyorum. Yurt dışı ile alakalı bir konu, yargısal bir mesele, hukuksal süreçlerle alakalı haberler, belgeler, evraklar gelebilir. Bununla ilgili hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Aynı zamanda aniden yeni bir insanla tanışabilirsiniz, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bakış açınızda ve ufkunuzda ciddi bir genişlemede söz konusu olabilir. Bu hafta Venüs-Uranüs kavuşumu da haritanızın... Tepe noktasında özellikle gelecekle alakalı bir şans veya hayatınıza girecek bir kadın. aniden başlayan bir aşk veya kariyerinizle alakalı bir destek. Hiç umulmadık bir desteği de e, tetikleyebilir gibi gözüküyor. Mars Satürn üçgeni dansında aslında anlamda yaşamış olduğunuz krizleri toparlayabilecek yeni bir fikir, yeni bir bakış açısı veya e, ince bir nüans fark edebileceğinizi göstermekte. Mutlu bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu hafta Merkür Jüpiter kavuşumuyla beraber özellikle 8. ev noktanızda ciddi bir etkileşim meydana gelecek. Burada hiç olmadık yerlerden destekler görebileceğiniz veya destek beklediğiniz yerlerle alakalı beklenmedik cümleler duyabileceğiniz bir alan olabilir. Parasal anlamda aslında elinize bir miktar para geçebilir veya güzel ortaklıklarda kurabilirsiniz. Ama para çıkışlarına karşı da tedbirli olmakta fayda olacaktır. Bununla beraber bu hafta Venüs Uranüs kavuşumu söz konusu. Bu kavuşum da haritanızın 9. evinde etkili olacak. Özellikle farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan başlayabilecek yeni ilişki modellemeleri, yargısal konularla alakalı bir takım şanslar, beklenmedik destekler, bununla beraber... Tabii ki kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha özgür hissedeceğiniz yeni bir takım yollara gitmek, belki seyahate çıkmak, kısa bir mola vermek gibi temaları da tetikleyecektir. Mars Satürn üçgenine baktığım zaman özellikle ilişkilerle alakalı sağlam ilişkiler ve ortaklıklar kurmak adına ciddi bir motivasyonun söz konusu olacak. Bu konuda artık sizi ittirecek bir takım insanlar olacak gibi gözükmekte. Sevgili Başak Burçları güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta 7. elinizde meydana gelecek olan merkür Jüpiter kavuşumuyla beraber... Bir çoklarınız için aşk ilişki ortaklık teklifleri gündeme gelebilir karşınızda gerçekten çok olgun güzel cümleler sarfeden insanlar söz konusu olabilir veya partnerinizin Eşinizin hayatında önemli gelişmeler olup Siz de bundan dolaylı olarak etkilenebilirsiniz boğa burcundaki Venüs Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle parasal konularla ilgili ani para girişleri veya ani para çıkışları olabileceği gibi bilhassa kendi içinizde saklamış olduğunuz o duygusal coşkunluğun Artık ortaya çıkması gibi temalarda tetiklenebilir. Bununla beraber Mars satürn arasında güzel bir destek söz konusu olacak. Bu hafta yeni bir işe girmek, yeni bir düzen kurmak, hayat akışınızı yeniden güncelleme katında fırsatlar yakalayacaksınız. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Mutlu haftalar. Merhaba sevgili akrepler ve selam Burcu Akrep olanlar. Bu hafta Koç burcunda meydana gelen kavuşumla beraber özellikle iş hayatınız, günlük rutinleriniz, sağlıkla alakalı yaşamış olduğunuz sorunlar varsa e, bunlarla ilgili çok güzel çözüm yolları bulabileceğiniz hatta birden fazla işle aynı anda e, iştigal edeceğiniz bir süreç olabilir. İş arayanlar için e, aynı anda iki fırsatı değerlendirmek veya şanslı bir teklifle karşılaşmak gibi ihtimaller var. Bununla birlikte venüs uranüs kavuşumu var bu hafta. E, bu etkileşiminde 7. evinizde meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle eşiniz, ortağınız, evlilik, ilişkiler... Ee, ve yakın bağlantılar noktasında ani gelişmeler söz konusu olabilir. Aniden bir ilişki başlayabilir, aniden kopabilir. Ee, bununla beraber eşinizin hayatında yaşanan ani durumlarda sizi dolaylı olarak etkileyebilir gibi gözüküyor. Ee, ancak mars satürn arasındaki etkileşimde destekliyor olacak. Ee, beşinci evde özellikle yeni bir başlangıç meydana getirmek adına belki yeni bir proje, belki yeni bir yol, veya yargısal bir süreç varsa buna farklı bir perspektif kazandırmak gibi temalarda ön planda. Güzel bir hafta olsun dilerim sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta Koç burcunda Merkür-Jüpiter kavuşumu yaşanacak. Bu özellikle çok e, müjdeli, şanslı bir haber olabilir. Çocuklarla alakalı bir konu olabilir. Yine aşk hayatınızla alakalı bir takım hareketlilikler, teklifler gündeme gelebilir. Bu hafta aynı zamanda Venüs, Uranüs, Boğa burcunda yani 6. evinizde kavuşuyor. Ee, burada tabii beraber çalıştığınız insanlarla alakalı veya çalışma koşullarınızla alakalı ani bir değişim söz konusu olabilir. Ee, kariyer gelirlerinizle alakalı da bir takım e, beklenmedik süreçler etkin olabilir gözüküyor. Ee, aynı zamanda tabii ki iş değişikliği, sektör değişikliği gibi temalardan e, çalışabilir. Mars Satürn üçgenine baktığımız zamansa ee, ev almak, taşınmak, yerleşmek, aile sorunlarını çözmek adına aslında bir takım adımlar atacağınızı bu sağlam adımlarla beraber daha net bir şekilde ilerleyebileceğinizi, belki bir çoğunuzun borç altına girebileceği temalarında aktif olabileceğini görüyoruz. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta Merkür-Jüpiter kavuşumuyla beraber özellikle aile içerisinde önemli bir konu, önemli bir gündem. Ee, söz konusu olabilir. Bunlar tartışılabilir, konuşulabilir. Belki bir taşınma gündemi, yer değişimi gündemi veya aile büyükleriyle alakalı bir konu. Belki bir evlilik veya nikah gündeminiz e, söz konusudur. Bununla birlikte Boğa Burcu'nda Venüs-Uranüs kavuşumu yaşanacak. Bu etkileşim 5. evinizde birçok e, oğlak Burcu'na aşık getirecek gibi gözüküyor. Aniden e, yıldırım aşkları söz konusu olabilir. İlişkilerle alakalı heyecanın dorukta olacağı bir süreci tetikleyebilir gibi gözüküyor. Mars-Satürn üçgenine baktığımızda Baktığım zaman ise kalıcı bir anlaşma, sözleşme, karar, belki bir ortaklık, belki bir çoğunuz için evlilik, nikah akti gibi temalarında bu tarihte aktif olabileceğini söyleyebilirim. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu hafta meydana gelecek olan Merkür-Jüpiter kavuşumu haritanızın 3. evinde etkin olacak. Demek ki önemli bir haber, gündem, birden fazla konuyla aynı anda ilgilenmek çok yoğun bir iletişim trafiğiyle karşı karşıya kalacaksınız. Belki kardeşlerinizin veya yakın çevrenizin hayatındaki şanslar, fırsatlar, seçenekler de bu haftanın gündemini teşkil edebilir. Aynı zamanda bu hafta Venüs-Uranüs kavuşumu var 4. evinizde. Burada tabi ailevi meselelerle alakalı aynı bir durumun ortaya çıkabileceği Görüyoruz. belki evinizle alakalı, yuvanızla alakalı taşınmak, yer değişimi, ev kiralamak veya yine aile içerisinde yaşanabilen bir kadının etkin olduğu beklenmedik krizler veya beklenmedik sürprizlerde karşımıza çıkabilir. Bu hafta aynı zamanda varsa türün üçgeniyle beraber mali konularda yaşamış olduğunuz sıkıntıları çözüme kavuşturacak yeni iş olanakları, fırsatlar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Yeni bir işe girmek istiyorsanız, sağlam bir gelir elde etmek istiyorsanız, daha stabil bir gelir elde etmek adına bir takım adımlar atıyorsanız uzun vadede karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar bu hafta Koç burcunda meydana gelen kavuşumla beraber kazançlarla alakalı ani bir durum yaşayabilirsiniz elinize bir miktar para geçebilir prim alacağınız veya ekstra kazançlarınız aktif olabilir tabi önemli bir harcama yapmak durumunda da kalabilirsiniz bu noktada harcamalara da dikkat etmek gerekiyor yani ani kararlı yapılan harcamarak yönelikte daha temkinli olması gerekir bu hafta aynı zamanda boğa burcunda Venüs Uranüs kavuşumu yaşanacak bu kavuşum baktığım zaman sizin haritanızın üçüncü evinde etkin. Çok ani bir haber, bir teklif, bir sürpriz, hiç beklenmedik bir telefon ile karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili balık burçları. Tabii ki bu durum haritanızın almış olduğu açılara göre sizi şaşırtacaktır. Ve belki de sizin hızlı bir şekilde karar alıp devam etmeniz gerekebilir. Yine Mars satürn üçgenine baktığım zaman. Özellikle yeni şanslar, yeni fırsatlar, yeni girişimler veya bir ilişkiyi ciddi bir boyuta taşımak, bir proje için artık sağlam adımlar atmak gibi temalar varsa, belki birçoğunuz için çocuk sahibi olmak, ebeveyn olmak gibi kararlarda bu hafta itibariyle şekillenmeye başlayabilir gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel haberlerin, güzel sürprizlerin olduğu bir hafta olur sizler için. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.